Azna cevap vermedim mi? Amcam okusaydı ne olurdu üniversite okusa şu an asker ücretler alışıyor bir de akşamları işe ediyor Okusaydı daha iyi olurdu. Habi de. Yani peki amcınız okumak mı istiyor şu anda? Yani. Aha. Bu ee, tarama lazım? He. Zoe, Gel. Not now. We don't have the time. Do you have both ingredients? Aldım aldım. Hadi right here there should be enough, right? If we şey acaba so after we make the serum what's next there's a boat outside we'll take it through the swamp but the we'll far without the serum Versarumları. Hey, one of those is man. Oha. Stun. It's so worst. Look to Ölmemiş lan. Ölmemiş. Oh <gülüyor> Öldürmüş herhalde. Ya baba nasıl ölmemiş? E ee, bu ölmesi lazımdı. Ben öldürdüm bu adamı. Oturalsı harbiden hadi bu adamı yani Ben nasıl bu adamı şey yapacağım ki? Acıdıracam. dalcım bir saniye hemen konuma bir şey soracağım dalga eşmek geçmiş ikonun şey deme geçmişe biliyorsun şey. falan filan eee okuyordum ben tamam mı kolay ödevler Olarak sence neden zorladılar? Ha, ya şeyi alakalı öğretmenle İ ilgilidir o. İyidir öğretmen iyidir zulamak istememiştir veya şeyi farklıdır. <tabbsızlık> <tabbsızlık> <tabbsızlık> <tabbsızlık> <tabbsızlık> <tabbsızlık> Her onun şeyi farklı değil. Biz yani o senin için bir şey, evet, o benim için de bir şey ifade etme sen özel eğitimde olmak herkesin. <gülüyor> o niye şey yapsun <gülüyor> şerefsiz al odağırlar hoşgeldin <gülüyor> ben seni de öldürmüştüm en son Alamadım Dur yapma Dur yapma Dur Dur bekle cevap vereceğim Böyle bir şey olmayacak yaa şunu eb <Gülüyor> aşağı atla, aşağı atla. Şimdi cevap verebilirim. Lan bir dur. Yok ya. Kızmadım azal. Niye şey yapayım ki? Kızayım ki. Ya şu kolla çok zor. Kolla çok zor aldı ya. yani <gülüyor> Anı yani <gülüyor> yani <bir> <gülüyor> ve bence yani kendin için de bir sıkıntılı olmasın yani senin özel eğitimli olup olmaman Ney? Tam oyunun sesini birazcık kıskım. Şu an iyi mi? Oh, no. Atla aşağı. Oh, no. Oh, no. I won't follow on, champ! Bur abi sakin ol. Jack. Bilmiyorum Allah'ın ezası ölmüyor. Aşağı. In. katlanır derler. Ben <Gülüyor> bunun şeyin onu işte yapma atma o zehri atma o şu an çitep akamıyorum arkadaşlar özür dilerim söyleyelim ki akamıyorum ya yani. Haklımı sana farklı lan <gülüyor> Artık ölmen lazım. Hadi. Hadi artık. Öz. Dur bekle. Hop! Attı Ya sen inmesin. Do no, do no, no, no, no. <gülüyor> Ödüme Lan ne itin itin adım mı e e ezberliyorsun? Ya Allah çok zor. Allah çok zor. Aşağıya in! Aşağı Adı Everything. Oh be Lan Harbi diyorum ben de söverim. Çok fena söverim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha, bunun üstüne bir su içilir tabi canım. Su içilir. Oh! Hay ananız. Ah. <Gülüyor> oh serum. Oh, oh. oh, oh. oh. <Gülüyor> Öldün mü canım? Hadi siktir oğlum şimdi. Yürü. İyi değilim, iyi değilim. İyi iyi değilim. Oh, evet Azal'cim hoş geldin tekrardan. Tabii ki buyurun sorabilirsin. 2009'da TV'ler nasıldı yani? Sanlara falan. Oh diye kaç doğumlusun ki sen? eğer 2009'u sorduğuna evet. yani o zaman iki yaşında, üç yaşında anlıyorsan 2006 falan herhalde bir yes, bir tane Zoe. Ya. Yeah. Zoecığım vallahi sen iyisin hoşsun da. Sağ ol. hayatımızı da kurtardın ama. It's fine. It was foolish thinking I could escape. Zoe. Go. Both of you just go. Come with us. I'm I'm sure there's someone who can help. This is not home. Apparently I'm alone here. I'll send help. Don't bother. There won't be anyone left to help. Mia. Oh, Mia'yı da kurtardık. Alabilirim <gülüyor> Yan Zoe'yi de. Da da aklıma gelmedi değil ama o, onu da öreceğiz yani onu da bir şey yapacağım bekicem bakacağım. yani ya bastığımız zaman ne oluyor al bitti mi oyun son muydu ya devamı var ya bu devamı yok mu bunun Ethan Thank you. We'll have also was Ethan. Aynen daha itmedi ki daha. Arı yani atmıyor. İyi saat abi var Allah. I'll talk. İyi saatten fazla var. Look. I just want to know the truth. Ethan, I honestly don't remember. Try. Ne demek hatırlamıyorum ya öyle bir şey olamaz <gülüyor> evi mi Oha yok yok artık ya baba falan yok Oke <gülüyor> harden o neydi öyle Tamam Ne oluyor lan Hayda Hangi tarafa kızım Sanırım şeydi Evelyn, Ne? Aha, şimdi Mia ile mi? Oynuyoruz Ee, şey nerede? Ethan? Ethan? aha harbi yok, itin yok itin Haydi Eaton hiç yüzünü göremedik be Ah be Eaton'ım Peki Eaton hiç gün yüzü ördü mü acaba He Yok ya benim var ya bu Yani İlk oyunum diyebilirim yani konsolla öyle söyleyeyim. Önce hiç böyle bir şey oynamadım. Oyun oynamadım. Hep yani FIFA PES falan oynamıştım da. Harbi şey nerede? Şeye ne yaptık biz? hokas öldü mü yok ölmedi envanter sadece üstümüzde bir tane şey var o, o kadar başka hiçbir şey yok Bilmiyorum ki artık ona ne olduysa işte. Lan Ek paket mi? Eğer ki ya bende arsa bir şey yaparım I oynayalım onda oynayalım. Geçmişti. Bu Emile Mian'ın alakası var ki acaba? Ee... Vallahi sadece sen mi, anne? mi? Ya boş yani. Geliyorsun. Ha ya ne oluyor lan? Oh, bir sakinleşmem lazım. artık baba öldü öldü yani onu sonda şey yaptık taş oldu adam öldü aç şu kapıyı İyi ya ne oluyor be ne, oluyor? ne? Neyden bahsediyorsun? Neyden bahsediyorsun? Yani bu there any silah var mı? Asittir harbi mi lan? Hayır, burası hep harım mıydı? Yoksa o halüsülasyondan Sonra mı şey oldu Açıldı Sakin sakin Sakin Burak Sakin ol Sakin ol ileride çok büyük bir Kayıncı olacaksın. Sakin ol. Heh, <Gülüyor> Sağ ol canım benim. Hasta oldum ya. Hiç sorma. Şimdi yol sağdan mı? Soldan mı? mırtabat kaydı kaptan et karli bak aç e, mühendis Paul birinci memur ikinci memur teknisyen zırt pıt işte onlar şuraya aç bakayım Asiktir. bir şeyden saklanmış benim çocuğum değil Allah Allah. Peki o tamam hadi orada bir kapı var. Ve şurada. Burada da bir şeyler var. E, olması lazım. Ha. Arkası boş zaten. Tamam. Burada bir şey var. İlla ki var. Boş mu? Boş. Şurada. Adam ölmüş burada. Hem de en pis. Yerde ölmüş. Benim içimde. Herkesin içinde. Kaybolduk. Harbi diyorum Hemide e, Ayvolduk şu anda e, Erildim abi şu anda Oh be sonunda bir açık alan Kapalı yerde sıkmıştım Sevmiyorum ben öyle ee, BNG tanker. Tanebol. Peki. E, e Enable film vardı lan. Harb ediyom. Öyle film vardı galiba. Yok ay ay. Yes, yes. Aha. Oha. I remember him. Kız. What? What are you? oğlum ben niye ağlaştım? şey değil ya Evolino Bizim kızımız Başka Hiç sorma böyle çocuk mu olur? Olmaması lazım E ee, yol nerede? Tam iniyoruz. Ama gerçek kız yani kız çok tatlı bir kız ama. Aha. Missed be a family. Kim? Ben mi söyledim? Öyle bir şey söylememişim ben. Yo yo yo, söylememişimdir ne? ya. Evet. Ama Evelyn, ne geldi aklına? Oy. arkamda orada da var aç şu kapıyı açma zaten açma tamam mı orkerim İnşallah inşallah boz falan değildir. Neymiş? Oh, inşallah bir silah bulacağız. O ne O ne O ne O ne abi Ha bunun Yerinde herhangi bir şey var Var Yokmuş O ne ee, sevgili jenis selam nasıl Ediyor. sana bu mektubu alın zaman altı ay veya ona yakın bir zaman geçmiş olacak hayat burada çok sıkıcı her gün aynı aynı falan filan ee, Ona hemen farklı olan şey var çok nadir bir şey oldu bazı olucular var Şu kızın olduğu bir çift sanırım Aptan uzak mesafeli akrabaları ee, tamam şu kızla başlarda koşma dedim ama babası bunu ahlaksızca buldu. Ee, şimdi Düşündüm de kaptın herhangi bir akrabasın olmadığını söyledim. Belki de bunda fazla kafa akıyorum. Seni özledim. Sevgiler. Ah, ah keşke hiç çocukla Sohbet etmeseydiniz. Hiç. Veya etmeye alışmasaydınız. O ne? Ee, Amazon Nehri. Rehberi. Hadi ben bunu nasıl parçalayayım şimdi? Parçalayamam. Ee, bizim için artık çok geç ama en azından dünyanın burada ne olduğunu bilmesini sağlayabilirim. Ön gece Bu yüzden akşam üzerine yakın koğuşta şekerleme yapıyordum. Uyanır uyanırken çocuğun, bir, ee, uyanır, bir çocuğun küçük bir kızın güldüğünü duydum. Uyanır uyanıktım ve bir çocuğun küçük kızın güldüğünü duydum ve kayıptan bir ses uydum. Tamam. Kalkmış ve mühendislerden birisi elmiş aşağıda Eşe şey oluyor belki bir siyan tam aşağıya inip bakacağını söylemiş çığlığı uyumuş Çamaşırhane inmiş ve simsiyah bir aratık örmüş öndü üzerime doğru elmeye başladı çığlık attım verkom akmadan açtım şimdi koğuşa saklandım ve bunları Söylerken Hitriyorum Ve hepsi gerçek Evet adam sana ben Şey yapıyorum inanıyorum Ve sen Ördük hepsinin. Evet ya yani Başka bir Presentable oyunu evet. O olabilir alabilir. Şeyi de oynayacağım. Elici de. Hemi'deki aradık büyük ihtimalle şey işte. Evelyn. O kız. Sonunda Hemen bir save alacağım Save aldım Tamam her şey ana bu silah erdi ama ben yine şey yapamayacağım. Oramayacağım. Evet ya adam tam silah alacakken ölmüş. Oyuncu. İnşallah biz de öyle ölmeyiz. oraya bir sigorta bir şey lazım şimdi ben onu hadi İki mermimden de bir tanesini harcadım zaten Or Orayı da aç Ya ver şu mermiyi artık ver ver Elyon Üfff Hiç söyleme onu Ana Ya sesle bir alakası yok sesli ses olsada Bir şey olmaz Bu şey değil bu Alien Il bu Aa, aşağı y yolu var. Bak ben Alien oynuyordum. Arada bıraktım Alien'ı. Aferin sana. İyi yeah. ya. Dur dur dur dur yapma Yapma saldıracak Kalk ayağa kalk ben bir şey alacağım